merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor'ın altıncı bölümündeyiz arkadaşlar Geçen bölümde hatırlarsanız böyle bir alan yapmıştık ee, çoğu hayvanlarımızı buraya götürmüştük gitmeyenlerinizi hatırlarsanız aşağı atmıştık o güzel zıpladı buradan çıkalım Evet arkadaşlar bu bölüm tekrar Survivor'da pardon Survivor diyorum tek blokta sky blokta ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen girişte bir azizlik başladı her bölüm olmazsa olmaz bir azizlik olacak illa ki ee, Tamam deli gibi arkadaşlar bu bölüm Şu şey yapacağız kasıracağız aşırı kasılacağız arkadaşlar aşırı alan geliştireceğiz geçen bölüm aşırı kötüydü bunun farkındayım ee, yani iki bölümdür aşırı kötüydü bu bölüm biraz Konuları hızlı değineceğiz yani Konuları hızlı hızlı işleyeceğiz ee, bir sürü alanları büyüteceğiz işte bilmem ne filan yapacağız ee, Şu kazdığımız şeyleri güçlendireceğiz Uy nefesim kesildi anasını satayım hızlı hızlı konuşurken ee, Tamam İyi tamam çok iyi Girişi çok hızlı yaptım arkandayım Tamam şimdi e, Geldik buraya tamam Çok güzel biz geçen hatırlarsanız geçen bölümde Biz şu kazmayı game moddan almıştık Sonra da gidip e, Üç tane demiri silip 3 tane bir tane de şey almıştık 3 tane demiri silip bir tane de fırın almıştık ee, Tamam aşırı iyi ee, Bunu da kıralım arkadaşlar tamam sıkıntı yok Gerçekten şu an yani aşırı sarıyor arkadaşlar daha demin 5. bölümden çıktım 6. bölümü çektim Bundan sonra ben tekrar bir ara vereceğim ara verdikten sonra da e, ertesi gün tekrar bir e, tek, bloktan, tek blok çekeceğim arkadaşlar Bugünlük bu kadar şey yeter yani e, tek blok yeter bunların daha iyi demesi temiz, var e, Tamam şunları şöyle atalım abicim tamam çok güzel e, Tamam çok iyi evet bu bölüm boş durmayacağız abicim bu bölüm boş durmayacağız Bu bölüm aşırı alanları geliştireceğiz her alanı geliştireceğiz her yeri geliştireceğiz Her yeri her yeri geliştireceğiz yani geliş olmayan bir yer kalmayacak e, Şuraları ben biraz uzatacağım da bak buralardan da bir yol çekebiliriz Böyle güzel bir mevzu olabilir Eee Bunu niye ben buraya koydum Bir saniye Tamam çok iyi Buradan aşağı düşebiliriz, Düşebiliriz Ha çok güzel ee, Benim üzerinde şu an önemli bir şeyler var mı Önemli bir şeyler var mı evet demir var Demir var çok güzel ee, Balık var balıklarda böyle koyalım deli gibi balık çıkıyor lan Deli gibi balık çıkıyor Karpuzumuzu koyalım ara bilmiyorum onu. Demirimizi koyalım tamam çok iyi. 32 tane demirimiz var. Uuu, çok güzel. O buraya koyalım. Artık bunları şey yapmak istemiyorum ya. Eee, cık, çevirmek istemiyorum ya. Bu arada geçti. Eee, ses geliyordur büyük ihtimalle. Hastanedeki işe sabır diliyorum. Geçmiş olsunlar da böyle yatırıyorum hazır. Düğün söyleyeyim çünkü arada söylemeyi unutuyorum. Bana diyorum ki editi yaparken, anne burada neden böyle bir şey dememisin? Çünkü bazen oyunu cidden kendimi aşırı kattırdığım için yani arkadaki ses sesleri falan duymuyorum. Bu, bu bölüm duydum. Tamam çok iyi. Şu an iki tane daha açıkta, iki tane yüksek şey koyalım, çesle koyalım. 34 tane oldu, tamam çok iyi. Ee, ben biraz daha şu yolları büyüteceğim, buraları böyle büyüteceğim. Ah çünkü. Tamam bak. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Olursa sıkıntı yok tamam. Game otu da aldık, üç tane demir sileriz. Bitti gitti. Arkadaşlar artık game otu çoğu yerde girecek. Yatta game otu girmemize gerek yok tamam. Game otu girmemize gerek yok. Fırınımız var, fırınımız olduğu için sıkıntı yok. Eee Tamam. Şu toprağı da şöyle bir buraya koyalım arkadaşlar cidden. Çok güzel bir durum olur toprağı buraya koyarsak. Tamam iyi. Şimdi ben biraz daha alanları geliştireceğim. Çünkü hayvanlar için biraz aslında sıkıntı. Ee, oralar genişleteceğim. Bayağı genişleteceğim. Aşırı genişleteceğim. Manyak geliştireceğim. Şu an deli gibi şeyler çıkıyor. Eşyalar falan çıkıyor. Hepsini kaz. Hepsini kaz. önüne geleni kaz. önüne geleni kaz. Ama hepsini kazdık. Aşırı güzel kazdık. Ee, tamam. Ee, şu odunu atacağım artık. Yeter artık hep. Odun, odun, odun, odun yeter ya. Vallahi yeter. İçim, dışım, içimiz, dışımız, odun oldu. E, gereksiz eşyaları da atacağım artık vallahi gereksiz Ervantır yeri aşırı gereksiz şeyler var bunları hemen boşaltalım e, Taşlar kalsın kırık taşlar kalsın fırınımıza bir şey falan olur e, Bunları at onu at bunu at e, Bunu at şunu at Şunu at bunu at e, Çabuk dursun Şunu at e, Bunu at Buna sonra bunu at Buna sonra bunu at Ervantır bayağı iyi iş oldu ya boşaldı tamam şimdi de şunu alalım tamam mı dur şunu da atalım şu bunu da atalım tamam çok güzel ee, şu, biraz daha şuraları genişletelim biraz daha buraları geniştikten geliştirdikten sonra şey yapalım ee, tamam böyle iyi tam böyle çok iyi ya şuralarda şöyle bununla bununla bunu bağlarsak tamam fıstık gibi oldu Tamam aşırı güzel bir mevzu oldu buradaki ile Şimdi intihar Aa, Buradan şey geçebilirler bizim alana geçebilirler O yüzden ben buraları kapatacağım Bizim alana ge geçebilecekleri için Çünkü burası artık şey Burası hayvanların alanı olduğu için Artık burada hayvanlar şey yapsın Şu, Burayı şey yapmayalım tamam buraları biz geliştireceğiz Buraları geliştireceğimiz için sıkıntı yok Buralar aşırı güzel oldu ya Baksana hayvanlara güzel Yer yaptık daha ne istiyorsunuz e şekler. Aa bu işe yarıyormuş bak bu bici işe yarıyormuş bunu yere atarsak Öyle bırakırsak yok tamam Işık, ışık hiçbir şey vermiyormuş boş boşuna şimdi ben onu attım Eee tamam Ben şimdi gidip yok tamam biraz daha kasılalım ya yok biraz daha kasılalım şimdi iki tane var iki tane için oraya gitmeyelim Eee tamam kır kır kır kır kır Yav biraz gerekli şeyler çıksın ya Ultimayet gelsin yeni yükleme gelsin hadi abicim ya hadi Hadi Tamam He? sonunda başka şeyler geldi Allah'ım şükür ya Burada bir kitap geldi kitap diyor Bakalım içinde bir şey yazıyor mu? İçinde bir şey yazmıyor o zaman At gitsin yani bir, boş bir kitap neyse, neyse dursun ya Dursun dursun belki işinize yarayabilir Burada bir müzik disk var ee, Olsun tamam belki bir işimize yarayabilir O yüzden alalım koyalım ee, şu sandığımızı atalım müslit ceste atalım bunu atalım tamam çok güzel şu odunumuzu atalım tamam bunu da atalım bunu da atalım ha, zaten bundan deli gibi var tamam çok iyi ee, şimdi biz bu tahtanın olduğu yerdeyiz tekrar değil mi Evet çok iyi çok iyi şu an ben yedinci dakikadayım o iyi tamam 7 dakikada bunları yapmaz yapmamız gerçekten süper. Geçen bölümlere göre gerçekten bu bölüm aşırı hızlı aktığını düşünüyorum. Hem konuşma hem konuşma açısından hem mevzular açısından bu bölümün hızlı aktığını düşünüyorum. Yani biz normalde şu an 15. dakikada bunları yapmamız gerekiyordu. Gereksiz şeylerden eee şaparak, şey kırparak böyle bir hızlı bir geçiş yaptık. Bence böyle daha iyi oldu. Hem benim enerjim daha yüksek de oluyor. E, hızlı hızlı konuşuyorum. Videoda sıkılmıyorsunuz. Üstümüzde çıktı bir tane monorambil mandeyimiz çıktı. Tamam. Bunlar çok iyi. Ee, ben bunlara güzel bir alan yapacağım şimdi. Yapsam mı? Yapalım ya. Ee, bunlara güzel bir alan yap. Pardon. ben niye bunu koydum? Çok üzüldürürüm. Eee bunu koyalım. Tamam. Bu aşağı doğru gidebilir yalnız. Ki gitti de. Anum su kasma geçim geldiniz lan. Ben bunlar nereye koyarsam rahat durur bunlar? Böyle çok geniş bir yer olmayacak. Dur. O zaman şöyle he, dur aklıma bir şey geldi dur buraya koyarsak ne olur Tam. burada üstün işte tamam çok iyi burada yüzsün Tamam çok iyi ee, boş kava dursun mu dursun Asosu Bunlar demirden yapılıyor Bunlar yapmak aşırı zor bir şey ee, yani bana bir boş kova geldi Niye bana bir boş hava geldi onu anlamadım Çünkü ee, tekrar şu kessimizi kıralım içinde bir şey unutmuş muyum yok. Ee, şu müzik diskini koyalım Bu arada sandık bitmek üzere Ulan sandığı da lan Koskoca şey bölümde Kısa bölümde anasını satayım 6-7. bölümdeyiz anasını satayım ee, Evet Üktümet geliyor çok süper Evet üktümet gelmesi aşırı güzel bir durum ee, Şu an elmaslar artacak zümrütler artacak bir sürü şey artacak Tamam çok iyi Bu bölüm gerçekten aşırı güzel olduğunu düşünüyorum Tabi size yorumlarda yazın Bölüm hakkında görüşlerinizi, bu bölüm nasıl olduğuyla ilgili şeyle, alakalı şeyleri yazın. Tamam, çok iyi, çok iyi. 27, 25, 24, 23, 22, 21. Niye niye sayıyorsan bilmiyorum. Yeni ultimate geliyor evet. Gerçekten yeni bloklara geçiş yapıyoruz. Çok iyi, tamam, çok iyi. Aşırı iyi. Finale doğru cidden yavaş yavaş ilerliyoruz. Belki hatta bu bölüm final bile olabilir bilmiyorum ee, Bunu nasıl işlememle alakalı tamam şimdi deli gibi taş çıkmaya başladı ee, Tamam çok iyi Lan Fırını yaptık şimdi mi çıkmaya başladın Allah senin cezanı vere Ulan şerefsiz taş Ulan şerefsiz taş Final yapıyoruz anasını satayım deli gibi taş çıkmaya başlıyor Bu nasıl bir mevzudur lan Ulan şerefsiz Ulan Ulan Ulan Ulan Ulan var ya ben hayatımda böyle bir şerefsizlik görmedim abicim ya yani bu nasıl bir şerefsizliktir yani çok ciddi söylüyorum Ben böyle bir şerefsizlik görmedim ulan oyun Seri bitecek ya Ulan Seri bitecek ya deli gibi şu an taş çıktı gördüğünüz gibi Önceki bölümlerde hatırlarsanız deli gibi taş çıkmasını istiyorduk şimdi deli gibi taş çıkıyor <gülüyor> Neyse tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok ya çok iyi çok iyi gene aynı şeyler çıkıyor ama e, arada böyle değişik şeylerin gelmesi cidden çok güzel bir durum ya Başırı güzel bir durum tamam iyi Aa, inek buradan kaçabilecek gibi duruyor kaçarsan indiririz tamam sıkıntı yok onun kapının içinden geçtim lan şurası bir de evet burası Deli gibi şu an her şeyden önümüze geleni kazacağız demir çıktı demir diyorum Pardon çok özür dilerim ee, şey çıktı tamam tahta çıktığı yeni bir tahtalı yer açıldı ee, şunu şöyle buraya patlatalım Aa bir tane şey çıktı çok güzel ama bunu ben nasıl şeyi geçireceğim Aa. neyse burada dolan sen yani yapacak bir şey yok yani orada yani yani ne yapalım şimdi ben orayı kırsam büyük ihtimalle hayvan kaçacak şimdi hayvan kaçarsa video sıkıcı olur Ben videoyu çok fazla sıkıcı yapmak istemiyorum Akıcı da konuşmak istiyorum Tamam şu an iyi ya Şu an iyi tamam böyle Hayvan dışarıda kalsa ne olacak ki Hayvan dışarıdan kalsa ne olacak en fazla diğer tarafa geçiş yapar Yani bu tarafa geçiş yapar büyük ihtimalle bir taraftan Öyle bir şey yapacağını düşünüyorum ee, Bu arada deli gibi bu yeni odunlardan çıktı Yeni odunlardan şu an biraz enerjimi düşürmeye başladı Bak şu yeni odun. Şu an bu yeni odun biraz enerjimi düşürmeye başladı. Hemen bana enerjilik bir şey ver. Oyun hemen bana enerjilik bir şey ver. Heh. Enerji atlamaya başladı. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Aşırı güzel. Babağın çıktı. Kulo kulo kulo kulo kulo kulo kulo. Kulo kulo kulo kulo kulo Am tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu bölümde ne, neden çok iyi dedim lan Hep çok iyi diyorum anasını satayım Bu bölüm Bölümün %90'ı çok iyi Çok iyi çok iyi <gülüyor> e, 26 tane şu an taşımız var Hemen buraya girelim arkadaşlar Buraya yeni papanlarımız gelmiş tamam çok iyi e, Gereksiz şeyleri at Gereksiz şeyler yer kaplama At bunları at Tamam çok güzel biraz şu mavi bloktan da çıksak keşke yarım kaldı ciddi ger ger ger gerçi çok fazla şey önemli değil ya şu önemli değil şimdi burayı şöyle kapatalım buraya geçiş yapılamayacak bir şekilde şöyle bir şey yapalım çünkü burası hayvanlarla alanında, bizim alanımız olduğu için hayvanlar bir taraftan kaçabilir bizim tarafa iyi biraz bir sessizlik olun farkındayım. Ee, çok hızlı konuşuyorum ya. Biraz sesimi dinlendirmeye ihtiyacım var ya. <gülüyor> Vallahi şunu coşmanın sonucu böyle bir şey cidden. Tam burayı kazdık. Ee, ben şu kömür bırakmak istiyorum. Çünkü nasıl olsa kömür de çok e, zor bulunan bir şey. Ee, dur. Ben aslında niye bizim bir baltamız vardı değil mi Ben niye baltayı kullanmıyorum Kaç bölümdür Şu baltayı kullanmıyoruz Seri finale gidecek Biz aynen bu baltayı kullanmıyoruz Cidden bu benim yaptığım ee, Salaklık Cidden salaklık şu benim yaptığı Kaç bölüm oldu Ano elvası bulduk anasını satayım e, Aman Aşireyi gene bir Buzunlar çıkmaya başladı, evet. Gene beni sinir etmeye başladı. Oyun benim enerjimi düşürmeye başladı. Kömür çıktı. Kömür çıktı, çok iyi. Kömürleri alalım. Kömürler de bize deli gibi ihtiyaç lazım olur. işte. demirimizi de koyalım hazır koymuşken. Ee, tamam, çok iyi cidden. Aşırı güzel bir durum var burada. Bunları böyle dili gibi kazmaya devam edelim. Kaz abicik, hiç acıma. Sen nereden çıktın lan? Buradan mı geldi? Nereden çıktın sen? Ana! Nereden çıktın sen? Aaa! Buradan çıkmış lan o! Nasıl çıktı lan? Anladın mı? Cidden çok tuhaf lan! Uha yani! Oğlum hayvan sen nasıl çıktın o oradan? Yuh yani artık diyecek bir şey bulamıyorum ya! Aman hayvan nasıl çıktı lan oha yani cidden oha Kedi çıktı kas kas kas kas kas kas kas, kas. toprak kas taşı kas, delili, kas elması kas. Aa bambu çıktı. Ay ay şey ay yok pardon. Panda gelirse e, bunlar işimize yarayabilir. Pandayı eğitebiliriz. Pandiş pandiş. o şarjım azaldı. Hayde. Şarjım azaldı. Şu an şarjım 15'te. E, bu uydudan sonra hemen telefonumu şarja takayım. Ondan sonra deli gibi RP yokuş arkadaşlar. Deli gibi bir E.P. çekeceğim, burunda burdan super ödül vereyim. Deli gibi bir E.P. çekeceğim şu an. Bu video bitikten sonra deli gibi rp E.P. çekeceğim. Kazanmamız gitmişti ama sıkıntı yok. Ee, şeyimizi koyalım. Demirimizi koyalım. Şuradan üç tane bir demir alalım. Zarara giriyoruz ama olsun. Tamam. Ee, bir tane de şuradan bir kömür alacağım peabibi. Tamam. Çok iyi. Ee, şimdi. Bizim 3 tane demirimiz nerede? Burada. Tamam. Şu an 17. dakikaya giriş yaptık. Ee, baka baka şey yapıyorum, konuşuyorum. Kendimi ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Bu bölüm yine bir uzun olacak arkadaşlar. Ee, bunu baştan söyleyeyim. Çünkü konular cidden aşırı hızlı işlemek istiyorum ve konuların hızlı işlenmesi için de şey yapmam lazım. Ya hızlı hızlı konuşmam bir de Yerleri çok fazla hızlı hızlı yapmam lazım O yüzden de kusura bakmayın Abi Bir ta iki tane daha tavuk geldi Alan baya genişlendi lan ee, O zaman şöyle bir şey yapalım Böyle bir şey yapalım Kır bunu Tamam mı? Kır kır kır kır, kır. kır. Burayı da kırsak mı acaba? Ha, veya buradan böyle tırmanıp gidebilirlerse Güzel olur Şimdi dur benim tohumum olsa ben bunları bir şekilde yitirdim Ama benim tohumum yok artık o yüzden sıkıntı tamam 3 tane şey çıktı tamam çok iyi ee, Şu kömürü şöyle birleştir tamam bir tane demir buradan aldık çubuk var mı üzerinize var ee, Tamam çok iyi Ondan sonra bir tane demir kazma yapalım Direkt bir tane demir kazma Demir kazma demir, demir demir demir demir Demir kazma demir demir demir Orada biri birini öldürdü gördüm görmedim değil ee, Kim kim öldürdü acaba? Acaba kediler mi öldürdü? Yok tamam kim söylememiş tamam sıkıntı yok kim söylemediyse sıkıntı yok sizarda buraya gelir misiniz yoksa ben ya, kır buraya kır boş boşuna yapmıyorum burayı. A bir ölmüş yok yok yok bir ölmüş bir ölmüş bir ölmüş büyük ihtimalle şu kediler saldırdı. Bir düşünce deneme göre şu kediler saldırdığını düşünüyorum. Şu kapıyı açık bırakayım hepsi girsin hepsi girsin girmeyen çıkmayan kanmasın. Girin lan. Kablum bağırır hâlde şey gitsin buraya. Evet bak. Bunlar haşede ediyormuş Ben şimdi seni öldürmez miyim kedicik? Ha? Sen ne şerefsizlik yapıyorsan lan? it Var mı başka kedi? Var mı başka kedi? Yok. Baş şerefsiz köpek ya. Lan şerefsiz köpek dakika giriş yapışım ooo dur dur dur dur dur hemen hızlamam lazım hemen hızlamam lazım Ali Hemen coş coş coş Sen Allah rahmet eylesin Gel buraya gel sen nereye kaçıyorsun gel gel buraya gel gel gel gel gel gel gel Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Yürü git kedi. Artık kedilere burada alan vermeyeceğiz ee, normalde kedilerden şey korkar Kripler korkar işimize gelir sanıyordum ama maalesef Minecraft'a şampiyonlarmış saldırma olasılıkları varmış kapıyı açacağım girerseniz girin Girerseniz girin girmeyen girmesin Giren girsin hadi. Ooo redstone çıktı çok süper Kazmamız ay kazma diyorum Baltamızı alalım bunları kazalım Bu bölüm gene bir 30 dakika 25 dakika civarı olacak arkadaşlar Hemen aaa banda çıktı Bandic Ne lan? bandik ye. Ye. Oh, lan ye Yeh Yeh Çok tatlı ya seri Şişko, çekin şuradan da o şey kıralım biraz tahta falan kıralım ha, Ben e, biraz şey yapacağım arkadaşlar Ervantırımı düzelteceğim Ervantır bayağı baya e, şey dolu Kırık taştan baya kazmışım bunun farkında değilim cidden çok özür dilerim e, Şimdi hızlı hızlı geçiş yapacağım çok merak etmeyin e, çok şey yapmayın pardon e, Ne diyeceğimi unuttum anasını satayım Çok şey yapmayın ne diyeceğimi unuttum Allah şansım. <gülüyor> Allah ne diyeceğimi unuttum ya. Şimdi dur ben hemen hızlı bir geçiş yapıyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir geçiş yapıyoruz çok hızlı bir şekilde bir hemen hızlı bir geçişimizi yapıyoruz. Ee, bunu alalım. O 64 tane ben gene manyaklık yapıp 64 tane'nin hepsini atmadım inşallah yok tamam atmamışım. Tamam. Şimdi ben buraları biraz daha genişleteceğim hayvan gibi bir alan olacak burası hayvan gibi mayvan gibi bir alan olacak şu an manyak ilerliyor seri aşırı hızlı ilerliyor manyak yani öyle bir hızlı ilerliyor ki yok böyle bir şey ya. yok böyle bir şey çok iyi ya cidden çok iyi ee, Tamam Alanlar aşırı, aşırı büyümeye başladı Aşırı gelişmeye başladı Var ki bu bizim cidden aşımıza gelecek Son dakikalarda bir ütmet gelirse cidden aşırı güzel olur Son dakikalarda e, Ne bileyim end şeyidir ment şeyidir Bunlar gelirse Aşırı güzel olur e, Böyle yavaş yavaş baya güzel ilerliyoruz ben şuralarda kapatacağım bu arada buralarda böyle bir kız bir şekilde kapatalım örtelim buranın üzerine. tamam çok iyi evet şimdi ben buraları tekrar biraz daha geliştireceğim hatta şunu şunu birleştir 14 tane oldu ee, buralara böyle bir biraz ilk şeyimizi atalım çemberimizi atalım tamam Ali'nin çerresi çer çer değişiyor tamam çok iyi düşüyordum Allah Allah canına mı düşürdüm Eee bunu aldım, aldım aldım tamam Çok iyi Tamam Şimdi Biz 23. dakikadayız ben bunu bir 30'a 30'a bağlayacağım gibi Ben bunu bir 30'a bağlayacağım gibi Ama tam emin konuşmayayım Belki 27 28 dakikada bağlayabiliriz Eee Tamam kaz bunları kaz Toprak, kas, taşı kaz, deviri kaz, elması, kaz. Ee, çok iyi, çok iyi. Normalde arkadaşlar ben e, çok fazla uzun çekmem videoları. Taş patlasa 15 dakika, 25 dakika arası falan çekerim. Ama e, bölümleri biraz uzun yapacağım. Hatta final bölümü belki 1 saatlik bile olabilir. bunu söyleyeyim size. Cidden final bölümü 1 saatlik bile olabilir. Ee, buradan ne çıktı? Wither. Wither çağıralım. O, Wither'ı çağıralım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Wither'ı çağıralım mı? Bence çağıralım. Aşırı çağıralım. Hatta set çekelim. Tamam, mı? set çekelim. Demirden şöyle bir set çekelim. Ondan sonra Wither'ımızı çağıralım. Aşırı güzel olur. Tamam. Şimdi ben buradan demiri alıyorum. Demiri aldım. Tamam mı? Hatta şuradan eee ıı, 41 tane de şeyimizi alalım Tamam mı? Bunların hepsini buraya at Bunu da buraya at onu da buraya at. tamam Şimdi Widder şeyi elimizde Ben bunu bir sandığa koyayım Çünkü benim ne yapacağım belli olmaz Bir bakmışsınız ölürüz falan Allah mavuzu, tamam Bu yemeği falan da koyalım ee, Tahta deser, onları atacağım çünkü artık yeter her yerimiz tahta doldu odanasını satın Ervantır'ın her yeri tahta biraz Ervantır'ı da boşaltacağım Boşalt boşalt hepsini at hepsini at Toprakla Taş şunu da at gitsin tüyle işimize yarayacağım anasını satın at gitsin Yaramıyorsa at gitsin tamam Ne çıktı çiçek çıktı bu çıktı ee, Boya çıktı tamam bunlar ek, ek ya o kadar çıkmış O kadar çıkmış ekelim Çevreğimizi güleştirelim biraz Tamam çok iyi Yanlış şişeyi kırdın Yanlış şere kırdın Ali Yanlış şişeyi ya. bizim şeyimiz neredeydi alanımız Heh burası tamam Bulduk burayı Benim biraz daha kömüre gidiği bir ihtiyacım var Şu an 25. dakikalardayız ee, Baka baka yapıyorum arkadaşlar bunları Yani bölümü çok fazla uzun yapmak istemiyorum cidden Ama final büyük ihtimalle 1 saat olacak gibi mi geliyor benim Yani finalimiz büyük ihtimalle 1 saat civarlarında olacağını düşünüyorum. Tabi isterseniz, ister istemezseniz ben onu 3 parçaya bölerim, 5 parçaya bölerim, 8 parça 10 parça. Hadi oh. daha oh. Ali. Helene ayarını. Aa, at gelmiş lan Sen gitsen şuna Niye girmiyorsun Ulan Ulan be Ulan o kadar xp kastık be ulan Cık. Boşa gitti ya ulan Harbi feci üzüldüm Çok feci üzüldüm be ulan Gazara geldim anasını satayım o bir, Neyse bir altınımız gitti ama ne, Boş ver canımız sağ olsun Şimdi İlk demirimizi aldık Tamamdır Bundakileri de bekliyoruz Bakalım çıkıyor mu Ahan da çıktı Bunu da böyle giyiyor muyuz Bunu da böyle giydik Ben G moddan tekrar bir şey yapacağım Pardon almayayım pardon Ö özür dilerim çok fazla çok özür dilerim Almayacağım Solak atmayın almayacağım. Ata ben kendim yapacağım. Ee, artık game moddan almak istemiyorum çok fazla. Lan ne güzel diyorum. Aşırı gaza gelmiştim. Cık. Lan yanlış yere kazdı bunu. Ulan Ali ben senin ellerine hayranım. Ulan. Lan Feci var ya lan. Orada eğer el ayarım kaybetmeseydim var ya o aşırı güzel olacaktı. Ne güzel kazıyorduk işte. Ee, çubuk nerede? Şu şerefsiz çubuk nerede? Çubuk neredesin? Çubuk neredesin? Seni yapmayı düşünüyorum. Hadi, çık önüme. Allah seni. Allah Allah. N? Ah ah ah. Çıkmıyorum ah. Yaptım ah ah ah. Allah ah. Yaptım ah. Kime şekil yapıyorsun? Şimdi hangi? Şurasıydı galiba bizim. Yok. Hep yanlış şeyi kazıyorum. Dur. Şurası. Ne Nihayet tutturabildik Çubuğu da şuraya koyalım Geri gibi çubuk yapıyoruz Sandık doldu Sandık doldu ya Vallahi sandık feci doldu Eee şu tahtamızı da koyarım O kadar uğraşmışız Eee dur Ben, niye şey Lan, ben fırına tıklayacağım ama niye buna tıklıyorum Şimdi Biz en son Şey yaptık tamam şunu da şöyle bir yapalım Böyle bir giyelim bunu Tamam gıdır gelmeye hazırlanıyor Gıdır gelmeye hazırlanıyor Gıdır gelmeye hazırlanıyor Bir saniye Eee Valla son dakika moralim çok feci bozuldu ya Kendimi hızlandırmam lazım biraz Eee Kaç tane lazım 1 2 3 4 5 6 7 7 galiba Yalnız saymadıysam Bir bakalım Oluyor mu? Evet Tamam çok iyi Bir tane de kılıcımız yapalım arkadaşlar Bir tane de kılıç patlatalım Bir tane de çubuğumuzu alalım Evet hazırlanıyoruz Hazırlanıyoruz Ölürsek canımız sağ olsun Sıkıntı yok tekrar yaparız Kazmayı ben Buraya bırakmak istiyorum ee, Ve vidr almak istiyorum Fidarı aldıktan sonra ben galiba barış çok üzüldülerim Barış bunu buraya koyuyorum ve bununla savaşmaya başlıyorum Bundan güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum cidden Evet bundan güzel bir şey çıkmadı Allah senin cezanı Lan neyse, hiç olmazsa kafası çıktı kafasını şuraya koyalım Tamam Hiç olmazsa biraz gır şeyler çıktı şeyimize bakalım, deminin olduğu yerlere bakalım. Tamam. Bir yumurta bağlatalım. Tamam. tamam. Ya, buraya atsak mı ya? Buraya atsak? Buraya hayvan yeri diye yaptık ama. Buraya da bir hayvan yeri çekeriz. <gülüyor> Tam olur. İkinci <gülüyor> hayvan yeri. Buraya da... aslında fena değil ha. Ya, yapsak mı bir şeyler yapmak. Şu an 30. <gülüyor> dakikadayız arkadaşlar farkındayım ee, ben biraz daha kasılacağım biraz daha kasılacağım 30'da anlaşmıştık değil mi sizde bu tuşla 30'da anlaşmıştık tamam nesi bitirelim bitire bitire ya tamam, tamam 30'da anlaştık sözümüzden dönelik gelmiyordun biraz daha ee, kasılacak aslında oyun varsa da fakat siz sıkılabilirsiniz güzel iyisi şöyle bir bölümü bitirelim size yavaştan sıkılmayın ee, ben bölümü bitireyim Gelecek hafta iki bölümde Görüşmek dileğiyle ee, Bu video sizden 25 like bekliyorum 25 like gelirse gerçekten çok mutlu edersiniz Gelmesini zaten atacağım ee, Kendinize çok çok iyi bakın Hepinizi seviyorum Hoşça kalın.